Sevgili Hayatımız Arapça YouTube kanalının dostları, yeni bir haber okuma videosuyla karşınızdayız. Bugünkü haber okumamız Birleşmiş Milletler sayfasından olacaktır. ale ı çocuk dünyasıyla ilgili haberleri derlemiş. Değerle, Biz de size sunacağız. El UNESCO, UNESCO, UNESCO, ve 17 milyon çocuk 617 milyon çocuk ve morahilerin ve ergen la yahsiluna elde edemiyorlar al el edne en alt sınırda bilqirati okumayı ve riyadiyati ve matematiği. yani dünyada 617 milyon çocuk ve ergen okuma ve matematik imkanlarından yoksun en alt dilimle dahi olsa bu haber eee bu 21 Eylül 2017 September eee kale dediğim UNESCO <gülüyor> İstatistik <gülüyor> Institute Statistical Institute İstatistiksel statı ile ilgilenen UNESCO Enstitüsü inne hiç şüphe yok ki süt tümye ve sebata seb milyon tıflin ve murahikin 617 milyon çocuk ve ergen bi alemi, dünya üzerinde dünyanın tümünde diyor den <gülüyor> yuhakkiku gerçekleştiremiyorlar el haddel edni en alt sınırda bile olsa min müsteveyat düzeyinde en alt düzeyde el-kefâeti yeterlilik düzeyinde, il-kıraeti okumada, var-riyâdiyâti var matematikte. Yani 617 milyon çocuk ve ergen, en alt seviyede bile olsa, ma okuma ve matematiğe erişemiyor, ondan yoksun. Muşiren, işaret ederek, ile enne ezmete-teallüm, öğretim ve eğitim... E sıkıntısı, e, problemi, bunalımı mümkün mü, mümkün kılar en tühedide e, tehdit etmesini mümkün kılar. Yani tehdit etme imkanını doğurur. Ette kaddümü, ilerlemeyi nahve cedvelil amal, çalışma programı doğrultusunda elfe elfeani ve selasune e, litten miyeti yani 2030 büyüme ve gelişme rakamlarına e, ne yapıyor? Tehdit ediyor. Yani bu böyle devam ederse 617 milyon çocuğun ve ergenin okuma ve matematikten uzak ya yani da en alt dilimde bile ulaşamaması 2030 e, gelişme ve kalkınma programlarını tehdit ediyor diyor. Bir başka haberimiz... Yine UNICEF, UNICEFten bir haber. Galibiyetül atfali çocukların, büyük çocukların çoğunluğu el Afrikalı çocukların çoğunluğu El-Muhacirine hicret edenler, göç edenler göç eden Afrika çocukların çoğunluğu La-Yuridüne istemiyorlar zihe ve ile Avrupa Avrupa'ya gitmeyi istemiyor. Bu da Hamsa ve 20 Temmuz Erfel Aşağı 2017 25 Temmuz tarihine ait bir haber. Kaled dedi, Birleşmiş Milletler Örgütü Littufğuleti Çocuklar için Çocuklar bölümü, yani Yunusuf 50 yavmü sülese'i salı günü inne muazzamal etfali vel murahekine ergen ve çocukların çoğunluğu Levine o kimse ki yani o çocuklar ve ergenler ki yabancı ne geçiyorlar min Libya ile İtalya Libya'dan İtalya'ya geçen ergen ve çocukların büyük bir çoğunluğu kat feal özellikle bu geçme göç etme işini yaptılar her ben kaçış olarak bu minin yoğun şiddetten savaştan ve sıkıntıdan yaptılar. Yoksa istemediler. Es sefere ile Avrupa. Avrupa'ya gitmeyi hazmetmediler. Sadece savaştan, terörden ve baskıdan kurtulmak için yaptılar. Esnasında ülkeleri terk ettikleri vakit Avrupa'ya gitmeyi istemediler. Onlar hazmetmediler. Niyetleri o değil. Sadece nedir? Unf'den yani terörden baskıdan kurtulmayı arzu ettiler. Bir diğer haberimiz El Meclis Muhalliyu Fi Beni Walid Libya Libya'daki Beni Walid Yerel Meclisi Yeltezimu saygı gösteriyor e, riayet ediyor Bi'ademi iştirak iştirak-ı atfali çocukları ortak etmeme noktasından gereğini yerine getiriyor fil cemaat-i müslahhati silahlı gruplarda çocukların katılması katılmaması noktasında ne yapıyor gereğini yerine getirir Bu haberde 11 Temmuz 11 Temmuz 2017 yani 2017 11 Temmuz tarihini taşıyor. Rahabatu Yunusuf, UNICEF hoş gördü, beğendi. Neyi beğendi? Filibya Libya'da bir karar meclis-i mahalli, yerel meclisin kararını el-li Beni Velid Beni Velid şehrini yerel meclis kararını hoş gördü, beğendi, beğendi beğendiğini belirtti. E, Ve kadi e, velid ve kadibi tesrih ve i'adet te'hil ve idmejil atfari l-murbutina bil cemaatil musallahati fi ile beldetihim. Şehirlerindeki silahlı gruplarda bulunan, silahlı gruplardaki gruplarla bağlı bulunan çocuklar entegrasyonunu ve eğitimini ve Geri iadesini, yani geri tesrih, salı verme ya da işte silahlı kuvvetlerden uzak tutmayı yerel meclis yaptı? Kararlaştırdı, diyor. Fil yevmil alemi limkafehati amel atfal. Dünya çocuk ile mücadele günü çocukların istihdamıyla mücadele gününe fasit edau ışık çevirme yani ışık tutma ala amel çocukların iş alanına ışığı tutma hilalen nezahat ve nedir eee hareketler ve çatışmalar esnasında çocukların çalışmasına ışık tutma yani çocukların çalışmasına inceleme ile ilgili bir haber. İsmail Haziran 2017 2017 2017 12 Haziran'a ait bir haber. La yazaluhuneka orada devam ediyor. Mie ve ve milyon tıflin Hala diyor 168 milyon çocuk çalışmakta ve beynehüm aralarında 85 ve 88 milyon, 85 milyon, bir amalin xatırlatın, 85 milyon da tehlikeli işlerde çalışmaya devam ediyor. Bu ifşa niyazlamatıla uluslararası iş örgütünün raporuna göre, raporuna göre dünyada 168 milyon çocuk çalışmaya devam ediyor. Bunlardan da 85 milyonu tehlikeli işlerde istihdam ediliyor bir diğer haberimiz Munazzamatu'l Fau tasturu delilen cediden Tav örgütü yeni bir belge sunuyor. Limani amali atfal fi'n nezahat ve kavarıs. Hareket ve çatışmalarda çocukların çalıştırılmasına engel olmak için yeni bir delil yeni bir belge sunuyor. Çıkarıyor. 12 Haziran, 12 Haziran, 2017 12 Haziran 2017 tarihli bir münasebetiyle yavm dünya çocuk çalışması mücadele günü münasebetiyle da'at münazamatı-l-erziyeti çağrıda bulundu. Örgüt Çağrıda bulunan hangi örgüt? El-Eğziyeti Gıda ve Ziraati ve Tarım Et-Tabi'atili Üme Mütehideti Birleşmiş Milletler bünyesinde bulunan Tarım ve Gıda örgütü çağrıda bulundu. Bunun adı kısa el fau ile İdmec, Kadaya e, İdmec Birleştirme, Eritme, El-Kadaya davaları, Amel-el-Atfan e, Çocukların çalıştırılması konusunu eritmeyi yok etmeye çağırdı ve azaltmayı Fiberamici ziraati e, tarım programlarına ya tarım projelerinde vel emni ve gıda güvenliğiyle ve teğziyeti e, ve beslenme konusunda gibi alanlarda filal el ve vel kevaris e, kevaris felaketler ve azmet ve bunalımlar esnasında, çatışmalar esnasında Çocukların gıda e, ve gıda güvenliği, ayrıca tarım programlarında çocukların artık çalıştırılmaması noktasında çağrıda bulundu. Evet, bugünkü haber başlığımızı burada noktalıyoruz. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hepiniz esen kalın.